Herkese merhaba kanalıma hoşgeldiniz. Bu videoda sizlerle kitap tanıtım videosu serisinin 3. bölümü çekiyoruz. Bu videodaki kitaplarımız Samet, Samet Bahrengi'nin Çıngıraklı Deve kitabı Başarı Öyküleri. Cingöz Özay'ın Misyon Defteri adlı kitabı, Peyami Safa'nın e, ve yine Peyami Safa'nın Cingöz 12 kitap arasındaki Cingöz'ün Eserleri kitabı. Eee kitaplarımız şurada görü görüyorsunuz zaten. Buradan okudum. İsterseniz isterseniz birinci kitabımızla başlayalım. Çingıraklı ve Samet Bahrengi. E, bu kitapta arkadaşlar bir e, Samet Bahrengi'nin kendi e, anısından anlatılmış bir kitap. Samet Bahrengi buna şöyle, bunu bir gün Tahran'a gidiyorlar ve Tahran'da yeni arkadaşlar ediniyor ama Samet Bahrengi'nin nacisi ve kendisi çok fakir. Burada yeni arkadaşlar ediniyor ve marketlerde gezerken kendi başına sokaklarda babası soyurken sokaklarda bir tane oyuncak mağazasında bir tane göre deve görüyor sonra o deve ile ilgili hayaller kuruyor ve ee, deveye ulaşamıyor kötü sonla bitiyor böyle bir kitap şimdi eğer e, hepsini anlatırsam uzun olabilir bayağı bir video o yüzden şu, şu şekilde okuyabilirsiniz okuyabiliyorsanız tamam cıngıraklı ve tavsiye ettiğim bir kitap başarı öykülerinde de aynı şekilde e, farklı bir. Burada bir sürü öykü var. Yani tek bir öyküden oluşmuyor. Hatta şöyle göstereyim. Burada deyimler ve ate sözleriyle ilgili öyküler bunlar. Yani şey deyimler. Örneğin bir tane deyim buluyorum buradan. Hatasız kul olmaz. Atasözü bu. Hatasız kul olmaz. za Bir tane şey yazmışlar. hikaye yazmışlar. Ee, ve hmm, hatasız kulu olmazın övüt evet verici bir hikayesini yazmışlar mesela ee, gemisini kurtaran kaptan hmm, sonra iyilik et deniz bilmezse halik bilir bununla ilgili adam ol baban gibi eşek olma mesela şöyle göstereyim resimli resimli o, o atasözüne uygun güzel güzel Hikayeler, kısa kısa hikayeler yazmışlar ve bu da gayet güzel bir başarı öyküsü kitabı olmuş geçtik 2 tane Cingöz Decai kaldı şimdi ben şu en daha çok sevdiğimden başlayayım Cingöz Decai'nin e, bilmeyenler için kısa bir özetleyeyim Cingöz Decai gerçekten çok güzel ve çok yani efsane bir kitap çünkü e, yani bir kere başladığınız mı bırakamıyorsunuz ee, Cingöz Acaya kibar bir hırsız. Onun peşinden, e, onun peşinden ayrılmayan bir de başkomiser Mehmet Zara var. Bu bölüme, bu bölümde Mehmet Zara'nın akrabası olan şu e, Mabruka'yı Cingöz Acaya kaçırıyor ve aklını çeviriyor. Sonra C Mehmet Zara da burada Mehmet Zara da e, onları şey yapmaya çalışıyor işte kurtarmaya çalışıyor. Cingöz Ecai'yi de hapise götürmek istiyor. 12 kitap dediğimde şunlar. 12 kitap var burada. Polisiye Macera. Bunların, ar bunların arasından bir kitap. Bu adı da Cingöz'ün Eserleri zaten. Cingöz Ecai Cingöz'ün Eserleri. Bu da e, işte çok güzel bir kitap. Bir de Cingöz 12 kitap dışı kitabı var. Yani 12 kitabın arasında yer almıyor bu bunda tablanda 1 3 4 5 6 tane 6 tane minik öykü var. Şöyle görüyorsunuz. 6 öykü var e, ve bunlar da e, ortalama 20 sayfa her öykü. Bunun sayfasına gelecek olursak bu 112 sayfa kitabın hepsi. Bu Cingöz recai 303 sayfa. Bu başarı öyküleri 144 sayfa. Çingıraklı Deve de 53 sayfa. Evet. Kitaplar bunlar. Şunu da hemen özetleyeyim. Burada da minik öyküler var. Örneğin Mişon'un definesini sadece özetleyeyim. Mişon'un definesinde ee, bir akşam Cingözecai Rumeli Hisarı'ndaki Pembe Köşkü'nde gazeteler okuyordu. E, e, ve Mişon'un definesi adlı bir şey buluyor. Ve Cingözecai de hemen e, onu e, almak için Mişon'un definesinin yanına gidiyor ve Cing Mehmet Rıza da ım, onun Cingöz Ecai'nin Mişon'un definesini çalmaması için hemen ee, harekete geçiyor ve maceralı bunun gibi bir sürü daha bölüm var burada 6 tane öykü kitaplarımız bitti. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın. Evde kalın. Görüşürüz. Bay bay.